Merhabalar 25 Ekim 2022 tarihinde öğle saatlerinde akrep burcunun 2 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu videoda bu güneş tutulmasının etkilerini aktaracağım. Önce genel olarak hangi etkiler altındayız bunları aktarmaya çalışacağım. Akabinde de yükselen burcunuza ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Giriş kısmını dinlemeniz çok önemli çünkü artık yavaş yavaş tutulmalar döngüsüne girdiğimiz için Kasım ayıyla beraber gelecek o büyük final ve kapanışa hazırlanmamız açısından e, buradaki giriş kısmını biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum açıkçası. Özellikle Akrep Boğa hattının genel teması e, bizleri nasıl etkiledi ve veya etkiliyor bu süreçte e, bunları daha derin bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz zaten ay düğümleri ortalama bir burçta bir buçuk yıl kadar kalıyorlar. Kuzey ay düğümü, boğa ve güney ay düğümü akrep hattına dair çekmiş olduğum bir video vardı. Çok eski zamanlarda tabii ki ay düğümlerinin transitinden önce. Eğer dinlemediyseniz onu da yukarıya ekleyebilirim. Onu da mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum ki esasında bu mantığı daha kolay bir şekilde hayatımıza entegre edebilelim. Evet 18 Ocak tarihinde... Ee, yıla giriş yaptığımızda ay düğümleri ikizler ve yay hattındaki hareketini tamamlayarak boğa ve akrep hattına doğru ilerledi ve bahar aylarında nisan ve mayıs aylarında da yine bir tutulma döngüsünü arkamızda bıraktık biliyorsunuz. Şimdi ise artık e, yavaş yavaş yeni yıla girmeden önce ve mars retrosu enerjisiyle beraber ee, tutulmalar sürecini 25 Ekim tarihi itibariyle yeniden başlatıyoruz. Tabii tutulmaların enerjisine çoktan girdik esasında. Ee, artı eksi 2 ay kadar yoğun bir şekilde etkisini gösteriyor ama Ekim ayı boyunca ve Kasım ayı boyunca e, genel itibariyle o tutulmaların e, ekseni etrafında döndüğümüzü, o gündemleri yaşadığımızı ifade edebiliriz. Geçtiğimiz süreçte bir koç dolunayı yaşadık. Şiron bir dolunaydı. Dolayısıyla biraz bizi yordu, zorladı, halsiz, bitkin hissetmiş olabiliriz bu süreçte. Yaralarımızla yüzleşmiş olabiliriz. Kaygılarımızla, korkularımızla yüzleşmiş olabiliriz. Kendimizi zayıf, yetersiz hissetmiş olabiliriz bu dolunay enerjisiyle beraber. Sonrasında zaten 14 ila 19 Ekim arasında şanslı etkileşimlerin olduğundan bahsetmiştim. Bir önceki videomda şimdi ise... Artık tutulma enerjisi ve etkisine e, hızla giriyoruz. Evet 25 Ekim tarihinde akrep burcunda bir yeni ay. Daha doğrusu bir güneş tutulması yaşayacağız. 2 derece akrep burcunda meydana gelecek. E, bu tutulma ve güney ay düğümü yönünde meydana geliyor. E, dolayısıyla biraz daha karmik, biraz daha kopması zor, biraz daha bizi zorlayan bir e, tutulma olacak ama güneş tutulması olduğu için yeni bir başlangıç taze bir enerji de söz konusu ancak e, bunun güney erdüğümü yönünde olması eski ile yeni arasındaki karmik bir bağda işaret etmekte öncelikle e, akrep burcu temasından biraz bahsederek e, girmek istiyorum biliyorsunuz akrep burcu astrolojide e, 8. ev tarafından e, yönetilen mars ve plüto ile yönetilen bir e, burç ölüm dönüşüm e, metamorfozla ilişkilendirilir gerçekten e, akrep burcu haritasında yoğun olan kişiler hayatlarında büyük mücadeleler vermişlerdir ölüm ve benzeri deneyimler ruhsal veya fiziksel anlamda e, bu tarz deneyimler yaşamıştır kayıplar vermiştir doğumundan önce veya belki doğduğu esnada dahi kayıplar veren burçlardır akrep burçları bu e, aslında bu güçlerle, kayıplarla, yorgunluklarla, haksızlıklarla beraber güç ve irade sembolizması olarak e, su burçlar arasında en iradeli, en kararlı, en tutkulu burç Akrep Burcu'dur. Bu anlamda oldukça sezgisel, spiritel ve mistik bir tarafı da vardır Akrep Burcu'nun 8. evinde keza aynı şekilde mistizizm, e, biraz daha spiritüel konular yine 8. evle ilişkilidir. E, aynı zamanda tabular, başkalarıyla derinleşmek, bütünleşmek, paylaşım, e, derin e, hazlar, derin istekler, derin arzular yine akreple ilişkilidir. E, astroloji de esasında e, burada 5. ev, Aslan Burcu evi aşk ve cinsellik evi iken 8. ev, Akrep burcunda evi çok daha derin bağlara, çok daha ruhsal bağlara işaret etmektedir. E, dolayısıyla Akrep Boğa hattında ve sabit iki Burç arasında meydana gelen bu döngü e, özellikle direncin çok daha yoğun olmasından mütevellit bizleri zorluyor. Sabit burçlardaki her etkileşim bizleri daha çok zorluyor. Bilhassa sizin haritanızda sabit elementler daha fazlaysa e, direnciniz daha fazladır. Değişime adaptasyonunuz daha zordur. Dolayısıyla e, bu tekamül yolculuğunda alacağınız yolda e, sarsıntılar daha büyük şekilde etkiler sizi. Belki aynı güç uygulansa bile dirence göre o gücün etkisi değişim gösterecektir. Dolayısıyla belki ikizler hayatında yaşanan tutulmalar da bu kadar ağır olmuş olsa da oradaki direncin ve adaptasyonun hızı nedeniyle tesirini bu kadar yoğun hissedememiş olabiliriz. Kaldı ki biliyorsunuz 2021 başından itibaren Satürn-Uranüs karesini deneyimliyoruz. Yine sabit burçlarda deneyimliyoruz. Burada Uranüs'ün boğa burcunda olması, değişimi, dönüşümü, özgürleşmeyi sembolize etmesi. Satürn'ün Kova burcunda olması, burada bir tıkanıklık ve durağanlık getirmesiyle beraber eski ve yeni, modern ve geleneksel, ilerici ve gerici ikilem arasında kaldığımız bir süreçteyiz. Bunun sancılarını çekiyoruz. Bunun dengesini sağlamaya çalışıyoruz. E, tabularımız, inançlarımız, inandıklarımız ve hani biz olmazsak e, değerlerimiz olmaz felsefesinden ziyade değerlerimiz olmazsa biz olmayıza giden bir süreç bu. E, Tabi Kuzey Aydını Boğa burcundayken bize değerlerimizi öğretmeye başladı. Burada neye sahibiz? E, yetkinliğimiz nedir? Kendimize ne kadar değer veriyoruz, kaynaklarımıza ne kadar sahip çıkabiliyoruz, krizlerle nasıl baş edebiliyoruz, karşımıza çıkan krizler, derin bağlar, derin tutkularla nasıl mücadele edebiliyoruz? Bunlarla ilişkili bir takım sınavlar verdik. E, Tabi buradaki aktarımlar, genel yorumlar arkadaşlar bu tutulmadan da Bundan önceki tutulmalarda olduğu gibi ve bundan sonraki tutulmalarda da olacağı gibi her birimiz aynı oranda etki almayacağız. Ancak genel itibariyle tabii ki tutulma enerjisi e, hepimizi dolaylı yollardan etkileyecek. E, zaten yavaş yavaş bunun ağırlığını da üzerimizde hissetmeye başlıyoruz. Evet e, akrep burcu ve plüto dedik. Plüto. Özellikle büyük güçler ve büyük dönüşümlerin e, sembolizmasıyla ilişkilidir Akrep Burcu ve Plüto. E, burada baktığımız zaman küllerinden yeniden doğabilmek ve aslında e, Anka kuşu anekdodu tamamen Akrep Burcu ve Plüto ile ilişkilidir. Biliyorsunuz Plüto'nun e, gezegen vasfıyla alakalı da tartışmalar e, sürekli yapılmış en son cüce gezegen ve sonrasında tekrar gezegen kategorisine konulmuş bir e, gezegen. Yani aslında burada bile e, o görünmezlik, o gizem ve o sır e, kendini gösteriyor. Ve Plüton'un gerçekten çok yoğun bir manyetizması var arkadaşlar. Akrep Burcu'nun olduğu gibi. E, burada sırlar, gizler, e, ölüm, dönüşüm, e, yeniden doğuş, yeniden varoluş. Büyük ve derin bağlar, büyük paralar bu alanda yine oldukça etkin. Evet, Plüton'un genel özellikleri ne dedik? Büyük dönüşümler, gizemler, ihtiras, kararlılık, tutkular ve arzular, konsantrasyon, fokuslanabilmek, Gerçekleri, sırları ortaya çıkarabilmek, derinlemesine inceleme, bir şeyi detayıyla, bütün derinliğiyle, bütün boyutlarıyla inceleyebilme yetisi, yine derin cinsellik plüto ile ilgilidir. Ayrıntılardan bütüne ulaşabilme, yani tümevarım varım yöntemleri ve büyük paralar, büyük servetler ve gizli örgütler, gizli yönetimler yine Plüto ile ilişkilidir. Özellikle tabii Plüto manipülasyon, manipülatif olma, bir şekilde karşı karşıdaki insanı kade edebilme, okuyabilme, karşıdaki insanı okuyabilme, bazen sert etkilerde güç uygulama, orantısız güç uygulama, güce tapma gibi etkileri de getirir. Yani e, Plüton'un karanlık yönleri ise e, tabii ki oldukça sert ve keskindir. E, büyük manipülasyonları içerir. E, burada e, hem gizemli olması, hem de güç uygulamaktan e, çekinmemesi ve sınırsız olması da aslında Plüton'un karanlık yönleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla tabii ki biz burada anlattığımız zaman Plüton'u anlattığımız zaman veya Akrep Burcu'nu anlattığımız zaman hem gölge hem de pozitif yönleriyle anlatıyoruz ama. Bireysel anlamda bunlar nasıl tezahür eder? Burada da tabii ki özgür irade devreye giriyor. Evet şimdi e, tutulma haritasını açtığımız zaman tutulmanın 9. E, evde meydana geldiğini görüyoruz. Güney ay düğümü yönünde Venüs ile tam kavuşumda bir tutulma enerjisi hakim. E, burada özellikle 9. evde meydana gelmesi bu tutulmanın. Tabii ki 9. E, ev konularında yeni bir başlangıç, yeni bir kriz Kadarsal bir dönüm noktası içerisinde olacağımızı gösteriyor. Nedir 9. ev konuları? Özellikle yeni yollar, yeni yolculuklar, yeni fikirler, yeni idealler, projeler, aşina olmadığımız kişiler, olaylar, şehirler, ülkeler, yurtdışı bağlantılı konular, farklı fikirler, felsefeler ve öğretiler. Bununla beraber seyahatler gündeme gelebilir. Ee, özellikle bu süreçte tabii Venüs'üyen bir tutulma olması ve Güney Ay düğümü yönünde olması aynı zamanda Venüs'ün de tabii ki zararlı bir konumda olmasından mütevellit. Aşk ilişkilerinde daha çok tutkunun ön planda olduğu, belki e, bir takım e, fikirsel farklılıklar, ruhsal farklılıklar veya mekansal farklılıkların e, olması. Hasebiyle e, krizin büyümesi gibi bir süreci işaret edebilir. Yine yargıyla alakalı konular, hak ve adaletle alakalı konularda, özellikle ekonomik e, krizle alakalı konularda yine gündemler dikkat çekiyor. Zira burada e, Jüpiter ve Neptün e, ikinci evden e, bu tutulmaya bir e, sert açı gönderiyor. Mali anlamda bir kısır döngünün artık pik yapması, patlama noktasına gelmesi durumunu tetikleyebilir. Zaten Akrep Boğa hatta genel itibariyle ekonomik süreçleri tetikledi biliyorsunuz geçtiğimiz bir sene boyunca da. Ve özellikle Venüs'ün burada Akrep burcunda zararlı konumda olması bir şekilde artık Aşk ilişkileri veya ekonomik konularda bir doyum noktasına ulaşma halini, bir çatışma halini ve bir patlama halini gösterecek. Yani artık bir takım şeyler e, durduğu yerde duramayacak ve ilerlemeye başlayacak. Burada özellikle e, tutulmanın sabiyan sembollerine de baktığımız zaman 2 derece akrep burcunun sabiyan sembolünün e, kırık bir şişe ve yere dökülmüş bir parfüm yani bir şişenin yere dökülerek, kırılarak, parfümün yere saçılması gibi bir sembolizma var burada. Özellikle tabii güney ay düğümü yönünde meydana gelmesi, bu tutulmanın daha çok eski aşkların, ruhsal aşkların tetiklenebileceği ihtimalini getiriyor akla. Yine ekonomik anlamda baktığımız zaman da eski projelerin, eski önlemlerin, Artık bir şekilde hizmet etmeyeceğini, artık bir şeylerin kırılacağını, döküleceğini ve saçılacağını gösteriyor. Bilhassa tabii ki burada e, sembolizmaya baktığımız zaman aşk ve ilişkilere dair e, bazı konuların e, son kerteye geldiğini ama... Aynı zamanda e, koku hafızasını düşündüğümüz zaman bazı anıların, bazı e, geçmiş tecrübelerinde bu tutulmayla beraber tetiklenebileceğini gösteriyor. Şimdi güney düğümü yönünde gelen e, bu tutulmaya baktığımız zaman artık bir şeylerin gitmesine izin vermemiz gerekiyor. Özellikle hayatımızdaki ilişkiler e, patlama noktasına geldiyse, toksik bir hal almaya başladıysa, bize artık hizmet etmiyorsa burada demek ki, ee, yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir kişi, yeni bir alan. O 9. ev konusu her neyse ama bugüne kadar aşina olmadığımız ama bugüne kadar tanımadığımız ve e, bu alana girmekten korktuğumuz bir etkiyi çalıştıracak. Belki de kendimizi kırıp dökmek yerine artık kadersel müdahaleyle bu patlama noktasına gelmiş durumun içerisinden geçmemiz Kolay olacak gibi gözüküyor. Burada tabii o kırık şişeyi tamir etmek mümkün olabilir birçoğumuz için. Ama o dağılan kokuyu yeniden bulmak kolay olmayacaktır arkadaşlar. Burada baktığımız zaman parçalanabilecek, kaybolabilecek güzel bir şey iması da vardır. Yani venüsyan bir konu olarak düşündüğümüz zaman belki parçalanıp kaybolabilecek bir ilişki parçalanıp kaybolabilecek maddi bir değer yine bu tutulmayla beraber gündeme gelebilir. Birçok ilişkinin zaten tutulmalarla beraber kopma noktasına gelmesi veya birçok ilişkinin Başlaması güçlü bir şekilde başlaması e, ihtimaller dahilindedir biliyorsunuz. Ama güney ay düğümü yönünde olan bu tutulmada demek ki bir şeylerin gitmesine izin vermemiz gerekiyor. Aksi halde kaybedilecek, kırılacak, dökülecek e, güzel bir şeyler olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle güney ay düğümü e, bizim sıkı sıkıya tutunduğumuz, aşina olduğumuz e, alanları sembolize ediyor. Yani burada e, bu venüsyan konu. Büyük ihtimalle ilişkiler, ortaklıklar veya mali durumlar e, bu alanda sıkı sıkıya tutunduğumuz ama artık bizi patlama noktasına getiren konu, durum, kişi nedir? Bununla alakalı e, aslında farkındalıklar oluşacaktır. E, burada tabii e, bir patlama hali yine e, sembolizmaya baktığımız zaman da etkili ki Jüpiter'in de buradaki sert etkileşimi artık burada e, büyük bir olayın, Ayyuka çıkacağını gösteriyor. Büyük bir durumun e, beyda olacağını gösteriyor açıkçası. E, ve tabii parfüm kokusu da özellikle aşk, özlem, arzu ile ilişkilendirilebilir. E, bununla beraber yine kıskançlık, yine entrikalar, skandallar ve spekülasyonlar da bu tutulmayla beraber aktif olabilir veya ayyuka çıkabilir arkadaşlar. Evet, e, Sabian sembolü olarak da aslında tutulmanın... E, Venüsyen yani etkisi ve doğası oldukça örtüşüyor. E, 9. ev hattında özellikle dediğim gibi e, bugüne kadar aşina olmadığımız bir yola doğru bir başlangıç yapıyoruz. Ama e, güney ay düğümü yönünde meydana geldiği için bu tutulma sırtımızdaki bagajları da sanki e, götürüyoruz. Yani bizimle beraber gelen şeyler var seyahate çıkarken... E, bütün geçmiş yaşantımızı valizlerimize sıkıştırıp götürüyoruz gibi bir hal var. Tabii ki bu sıkışmışlık hali, bu ağırlık hali de Jüpiter'in bu sert konta ile beraber artık patlayabilir. Artık bir şekilde bir tercih yapmak gerekebilir, bir sonuca ulaşmak gerekebilir veya o başlangıcı yapmak, o bitişi sağlamak gerekebilir. Evet burada yine ekonomik anlamda Jüpiter ve Neptün'ün birbirlerine yakın kombinasyonlarını düşünecek olursak ve hali hazırda devam eden Mars-Neptün karesini de birlikte değerlendirecek olursak. Ekonomik anlamda da belirsiz bir süreci işaret ediyor. Biraz ekonomik sarsıntılar yaşanabilir özellikle Kasım tutulmasıyla beraber çok daha sarsıcı etkiler olacaktır bu bağlamda boğa burcunda meydana gelen ay tutulmasında. Burada yine bu krizin, doyumun, bu sürecin e, pik yapması, e, artık e, o belirsizliği ortadan kaldırma isteğinin hat safhaya ulaşması gibi bir süreçten de bahsediyoruz. Yani önümüzü görmek isteyeceğiz, bir şekilde e, bu ağırlıklarla devam etmek istemeyeceğiz e, ve belirsizlikleri bizler yok etmeye çalıştıkça tabii ki, Kaderinde bizi götürüp koyacağı farklı noktalar olabilir. Burada bilhassa tutulma haritasında Plüton'un da yükselenle kavuştuğunu görüyoruz. Demek ki oldukça sert etkiler olacak arkadaşlar. Akrep doğasında etkiler olacak. Yani büyük bir dönüşüm, büyük bir değişim enerjisi hakim olacaktır bu tutulmayla beraber bakıldığı zaman. Yine tutulmanın Juno ile de bir üçgen açısı var. Burada yine aşk ilişkiler alanına bir vurgu yapılıyor. Juno ile meydana gelen bu üçgen açıdan özellikle kadersel ilişkiler, yine yasal evlilikler gündeme gelebilir. Ortaklıklar, ilişkiler, iş birliktelikleri adına şanslı bir etkileşim çalıştırabilir. Oldukça kadarsel bağlantılar aktif olabilir gibi gözüküyor. Keza Merkür ve Eros'un da terazi burcunda kavuşumu yine tutulmaya çok yakın bir kombinasyonda özellikle çok tutkuyla arzuladığımız istediğimiz bir konuyla ilgili adım atmak harekete geçmek Merkür Mars arasındaki bu destekleyici kombinasyona baktığımız zaman artık çok istediğimiz çok arzuladığımız bir konuda belki de eyleme geçmek gibi bir enerjiyi çalıştıracaktır ama Plüto'nun karesini unutmamakta fayda var. Plüto burada manipülasyonu artırıyor. Belki çok istediğimiz bir şeyi kendi ellerimizle e, yok ediyor olabiliriz, güç uygulamaya çalışıyor olabiliriz, e, manipüle etmeye çalışıyor olabiliriz, otoritemizi sağlamaya, gücümüzü veya hegemonyamızı göstermeye çalışıyor olabiliriz. Hal böyleyken de tabii ki e, o karşımıza çıkan kadersel fırsat veya durum her neyse e, bununla alakalı sınavlarda Kasım tutulması ile beraber girecektir arkadaşlar biliyorsunuz tutulmalar silsile halinde devam ediyor hatta 2023'e de sarkan tutulmalar var 2023 yıllık burç, burç yorumlarında paylaştım dinlemeyenler varsa hemen oraya da gitsinler bu videodan sonra arkadaşlar orada zaten aktardım artık yavaş yavaş akrep ve boğa hatta tutulmaları son bulurken koç terazi hattına doğru da evriliyoruz Evet tutulmanın e, genel kapsamı böyleyken e, son olarak şuna da değinleyeyim. E, tutulma haritasında de haritanın dip noktasıyla kavuşumu. Kuzey Ay düğümü önünde tam karşıda e, haritanın dip noktasıyla kavuşumu ve e, burada özellikle Uranüs ve 4. ev kavuşumuyla beraber ev, yuva, aile ortamında Beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Bu tabii ki ev almak, ev almayla alakalı gelişmeler, sürprizler, hoş haberler olabileceği gibi Plüto'dan da güzel bir destek alıyor. Ancak birçok evlilikle alakalı da sarsıntılar getirebilecektir. Kuzey düğümü önünde özellikle kadarsal sarsıntılar olacaktır bunlar arkadaşlar. Yine tabi toplumsal anlamda zor süreçler bizi bekliyor olabilir. Sabit burçların e, tutulmalardaki etkileri e, kitlesel e, sert hareketlere de açıklık getiriyor. Ama ben biliyorsunuz daha çok bireysel e, etkileri yorumlamaya çalışıyorum. Burada Uranüs'ün haritanın dip noktasıyla etkileşimi ve satürne karesi özellikle artık özgürleştirilmesi gereken ilişkiler, bağlantılar, kökler varsa konfor alanından çıkmak adına inisiyatif alınması gerektiğini vurgulayan e, görünümleri de aktive edecek. Satürn'ün de bu bağlamda artık e, bunu bu konuda ne yapılması gerektiğini bilen bir bilinçle e, aksiyon alma kabiliyetlerini çalıştıracağını görüyoruz ki Satürn'ün Merkür'le de güzel bir kontağı var. E, bu da yeni kalıcı bağlantılar adına da destekleyici olacaktır. Özellikle Merkür-Eros kavuşumu bir şeyi tutkuyla takıntılı bir şekilde istediğimizi gösterirken e, Satürn-Vesta kavuşumda bunun için yeterli çabayı gösterebilecek e, donanıma sahip olunduğunu ve bunun için artık yola çıkılabileceğini gösteriyor. Tabii ki burada yere düşen kırılan e, bir parfüm şişesi veya kırılıp dökülen bir takım e, süreçlerde yaşanabilir e, bu tekamül sürecinde. Evet e, tutulmanın genel etkileri aktarmak istediklerim bu kadar. Şimdi yükselen burca ilişkin yorumları paylaşacağım arkadaşlar. E, abone olup yorum yapar beğenirseniz çok mutlu olurum ben hemen koç burcu ile başlıyorum merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar akrep tutulması haritanızın 8. evinde etkili olacak burcunuzdaki jüpiterle de sert bir kontağı var bu tutulmanın özellikle bir kriz ortamı e, yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz burada e, maddi konularda bilhassa borçlar, ödemeler, krizler başkalarının dertleri, başkalarının borçları, başkalarının sıkıntıları Sürekli insanların üzerinize gelmesi gibi bir durum varsa belki de bir patlama yaşayabilirsiniz bu süreçte. Burada aynı zamanda eşinizin mali durumu, eşinizin sorumlulukları, ortaklarınız, ortaklarınız olan ilişkileriniz noktasında artık yeni bir düzen getirmenizin gerekli olduğunu hissettirecek son noktaya ulaşabilirsiniz gibi gözüküyor. Burada aynı zamanda tabii ki çok yoğun, tutkulu bir aşk ilişkisi veya çok Yoğun tutkuyla istediğiniz, arzuladığınız bir konuya duyduğunuz çekimi de işaret edebilir. Gizli bir aşk olabilir, tutkulu bir aşk olabilir, tutkulu bir bağlantı olabilir. Veya artık kendi takıntılarınızdan, kendi gizleyip sakladıklarınızdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Ve çıkıp insanlara bir şeyleri aktarabilirsiniz, ilan edebilirsiniz. Bu tarz etkiler çalışacaktır burada bakıldığı zaman. Aynı zamanda... Yine ikili ilişkiler alanında çok tutkuyla istediğiniz bir bağlantıya ilişkin vurgularda söz konusu sevgili koç burçları. Bakalım neler olacak. Umarım güzellikler gelir sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Akrep burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 7. evinde etkili olacak. Bu yedinci vurgusu aynı zamanda 12. evinizdeki Jüpiter'le de sert bir kontak kuruyor. Burada özellikle ikili ilişkiler, evlilikler alanına bir vurgu yapılmakta. Burada eşinizin sakladığı bir konu ortaya çıkabilir. Sizin evlilikten sakladığınız, sizin partnerinizden veya ortağınızdan sakladığınız bir durum açığa çıkabileceği gibi. Aynı durum eşinizle alakalı da mümkün olabilir. Mevcut yeni ilişkiler, kadersel ilişkiler, özellikle geçmişten gelen bağlantılar... Veya uzun zamandır evliliğinizde, ilişkinizde, içinizde tuttuklarınız patlayabilir gibi gözüküyor. Bir şekilde gizli bilgilere ulaşabilirsiniz bu süreçte. Aynı zamanda yeni ilişkiler ve ortaklıklar adına da kadarsal süreçler söz konusu. Buradan... Yine e, yeni bir düzen kurmak noktasında büyük bir arzunuzun olduğunu görüyoruz. Yani artık hayatıma yeni bir rota çizmeliyim. Artık ilişkilerimde sorunlar yaşıyorsam e, bunlardan ya kurtulmalıyım ya da e, bir şekilde düzene oturtmalıyım gibi bir e, durum var. E, uzun zamandır ikili ilişkiler alanında sıkıntılar yaşıyorsunuz ve artık patlama noktasına gelip net ve keskin kararlar alabilirsiniz. Hayat düzeninizi ve rutininizi kurmak adına e, bazı kalıcı kararlar alacağınızı da gözlemliyoruz. Çünkü geleceğinizi yeniden şekillendirmek ve inşa etmek istiyorsunuz sevgili boğa burçları. Güzellikler getirsin sizlere bu tutulmaz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Akrep Burcu'nda meydana gelen bu güneş tutulması haritanızın 6. evinde etkili olacak ve 11. evdeki Jüpiter'le de sert bir kontağı var. Burada özellikle iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, sağlığınız ve bağışıklık sisteminizle alakalı vurgular yapılmakta. Ee, özellikle sağlığınızla alakalı uzun süredir devam ettirdiğiniz alışkanlıklarınız, size hizmet etmeyen, size yaramayan alışkanlıklarla alakalı e, bir Patlama bir artık bunun ayuka çıkması süreci söz konusu olabilir. Yani ne kadar kendinizi ihmal ettiğinizi, ne kadar hayat rutinlerinizi bozduğunuzu fark ettirecek bir gelişme yaşanabilir. Bununla beraber 11. ev ve 6. ev kontağına baktığımız zaman yeni bir rota, yeni bir yön çizmek istiyorsanız iş hayatınıza dair, hayat rutinlerinize dair çok parlak fikirler de aklınıza gelebilir. Özellikle e, ideal ve vizyonunuzla alakalı... Yeni çalışanlar, yeni birliktelikler veya yeni rutinler sağlayabilirsiniz. Bir arkadaşınızın, bir dostunuzun desteği de bu süreçte mümkün olabilir. Ve gerçekten iş hayatında değişimi yaşayacak olan, sağlığıyla alakalı önemli gündemler yaşayacak olan ikizler burçları olacaktır. Ve bununla beraber artık hayat rutinlerinizi buna göre inşa etmeye başlayacaksınız sevgili ikizler burçları. Zaten uzun zamandır iş hayatınızı düzene koymaya çalışıyor ve hayal, hayallerinizi de gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Umarım güzellikler getirir tutulmalar sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Büyük selam burcu yengeç olanlar. Akrep tutulması haritanızın 5. evinde etkili olacak. Ve aynı zamanda 10. evinizdeki Jüpiter'le de sert bir kontağı var. Burada özellikle tabii aşk konusu gündeme geliyor. Aşk, ilişkiler, projeler, yaratıcılık gerektiren durumlar, çocuklar ve hobilerle alakalı alanda... Büyük kadarsel bir başlangıç var. Ama Jüpiter'in 10. evden özellikle bu aşkla alakalı e, toplumsal imajınız, toplumsal konumunuzla ilgili bir sorun ortaya çıkabilir. E, bir aşkı sürdürmek veya devam ettirebilmek, ettirememekle alakalı kaotik bir sürecin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Çok tutkulu bir bağlantı. Çok derin arzular içerisinde hissedebilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarınızla alakalı elinizi konuzu bağlayan, sorumluluklar yükleyen süreçlerde sizi oldukça zorlayabilir. Yine kariyerinizle alakalı parlak bir fikir, parlak bir proje bulup bununla alakalı artık bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler denemeliyim hissi tap noktaya ulaşabilir ve bununla alakalı da gerçekten ilhamlar gelebilir gibi gözüküyor size. Burada e, bakıldığı zaman özellikle e, birileri tarafından desteklenme noktasına sıkıntı yaşıyorsanız bu desteklerinde kalıcı anlamda geleceğini e, söyleyebiliriz ve siz de e, o içsel motivasyonunuzla beraber aksiyon almaya başlayacak gibi gözüküyorsunuz. Güzellikler getirsin tutulma sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar akrep tutulması haritanızın dördüncü evinde etkili olacak ve dokuzuncu evdeki şuüpiter e de sert bir kontağı var burada özellikle ailevi konularla alakalı kopamadığınız gibi Bırakamadığınız süreçler etkin. Artık e, konfor alanınıza yeni bir düzen, yeni bir rutin getirmeniz gerektiğinin farkına varacaksınız. 9. ev alanındaki Jüpiter özellikle felsefi anlamda ve ruhsal anlamda sizi farklı bir noktaya doğru getirdiği için e, burada hayatınızı da ona entegre etmeye çalışıyorsunuz. Yani eğer anne babanız kafanıza göre değilse, eğer eşiniz kafanıza göre değilse artık size hitap etmiyorsa yani bu ilişkiyi güncellemek veya Artık bu ilişkiden uzaklaşmak, farklı yerlere gitmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni öğretiler keşfetmek ihtiyacı içerisinde olacağınız bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla birçok evliliğin sıkıntıya düşebileceği veya aileden gelebilecek farklı tepkilerin sizin bu yeni arayışınız ve yolculuğunuzla alakalı... E, ayuka çıkabileceği bir tutulma sürecinden bahsedebiliriz. E, burada aynı zamanda Satürn zaten 7. evinizden ikili ilişkiler alanından geçmekte. İkili ilişkiler alanında ciddi karmik bedeller ödüyorsunuz. Ancak bunları çözmek adına da e, bazı fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Ya yeni ilişki fırsatları ya da mevcut ilişkiyi artık e, rafa kaldırıp yeni yollara gitme ihtiyacı hat safhaya çıkacak gibi gözüküyor. Umarım güzellikler getirsin tutulma sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Akrep tutulması haritanızın 3. evinde etkili olacak ve 8. evdeki Jüpiter'le de sert bir kontağı var. Burada özellikle iş ortaklıkları, ortaklaşa girişimlerle alakalı konular gündeme geliyor. Anlaşmalar, sözleşmeler ve tekliflerle alakalı. E, mali anlamda size hizmet etmeyen teklifler size sunulabilir. Özellikle e, düşük bir e, ücretle çalıştırılmak isteyebilirsiniz, istenebilirsiniz e, veya... Eşinizle ilişkinizde alma verme dengesi noktasında sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Artık e, bir şekilde sizin yararınıza olmayan e, süreçlerle iştigal ediyor olabilirsiniz. Ve bu da sizde bir patlamaya, e, bir öfke patlamasına yol açabilir. Artık hayatınıza nasıl yön vermeniz gerektiği noktasında bir karar alma sürecine evrileceksiniz. Çok kadersel kararlar ve tekliflerle de karşı karşıya kalacaksınız esasında. Aslında... E, Size hizmet etmeyen şeyi bıraktığınız zaman gerçekten kendi değerinizi ve yerinizi de bulmaya başlayacaksınız. Bununla beraber e, sezgilerinizin çok aktif olacağı, öngörülerinizin çok etkin olacağı ama bunları da bazen takıntı haline getirebileceğiniz, bunları da bazen saplanabileceğiniz, mental anlamda yorulup e, psikolojinize, e, negatif tesirler yaratabileceğiniz bir tutulma etkisi var. Yani kendinizi fazlasıyla yorabilirsiniz. Dışınız, dışınıza fazla göstermeden içten içe eriyebilirsiniz. O yüzden lütfen e, bu süreçte bir günlük tutun veya yakın arkadaşlarınızla paylaşın. Bu süreci e, haksızlığa uğradığınızı veya potansiyelinizi keşfedemediğinizi düşünüyorsanız, e, hakkınızın verilmediğini düşünüyorsanız bu süreçte içinize atmak en büyük sorunu oluşturacaktır özellikle kasım tutulması ile beraber daha büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir güzellikler getirsin tutulma sizlere sevgilerimi gönderiyorum hoşçakalın merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar akrep tutulması haritanızın ikinci evinde etkili olacak ve yedinci evdeki jüpiterle de sert bir kontağı var burada özellikle ikili ilişkilerde Değer algısıyla alakalı bir sorgulama var. Yani ben neyi hak ediyorum, sen neyi hak ediyorsun, bu ilişki gerçekten sürdürülebilir mi veya sürdürülmeye değer mi bir e, gibi bir düşünce hakim olabilir e, hayatınızda. Bununla beraber eğer iş ortaklıklarınız varsa e, mali tablonuzla alakalı yeniden bir gözden geçirme süreci de etkin olacaktır. Kazançlarınızı artırmak istiyorsunuz, daha çok değer görmek istiyorsunuz, hak ettiğinizi almak istiyorsunuz. Özellikle partnerinizle alakalı e, ilişkinizde. Artık hak ettiğiniz yere kaldırılıp konmak istiyorsunuz. Bununla alakalı bir serzenişiniz bir patlamanız olabilir ve gerçekten hak ettiğiniz değeri partneriniz size sunabilir veya çok kadersel yeni ilişkiler başlayabilir. Burada artık eyvallahınızın olmadığını göstereceğiniz etkileşimler mevcut. Yine mali anlamda yeni işlere girmek. Ek gelir imkanları yakalamak, hak ettiğiniz maaşa veya ücrete çalışmak gibi kadersel tekliflerle karşı karşıya kalacağınız bir süreçten de bahsediyoruz. Bunlar gerçekten size yardım etmek isteyen insanlar tarafından hiç beklemediğiniz şekillerde tezahür edebilir gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Güzellikler getirsin tutulma sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar tutulma burcunuzda meydana geliyor sevgili akrep burçları ve aynı zamanda altıncı evdeki jüpiterle de sert bir kontağı olacak Burada artık kendinizle alakalı net ve keskin kararlar alma eğiliminde olacaksınız sevgili akrepler. Uzun zamandır hayat rutininizi tam olarak kısalayamadınız, Kendinizi köklenmiş hissedemiyorsunuz. Her rüzgarda sağa sola savruluyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Artık bu konuda inisiyatifi elinize almak isteyeceksiniz. Ve kendi değerinizin farkına varıp hayatınızı da buna, buna göre organize etmek isteyeceksiniz. Bu süreçte aslında... İş hayatıyla alakalı sorun yaşayan akrep burçları varsa birden fazla iş fırsatları karşısına çıkabilir ve kendi değerini en iyi bir şekilde ortaya koyacağını düşündüğü alanı tercih edebilir. Aynı zamanda hayatını daha kaliteli şekilde yaşamak adına bazı kararlar alma eğiliminde olabilir. Bu noktada sağlık ve alışkanlıklarla alakalı da sınavlar verebilirsiniz sevgili akrepler. Yani yaşamış olduğunuz sıkıntıyı bir takım zararlı alışkanlıklarla veya e, düzensiz bir yaşam tarzıyla yapabilirsiniz. E, Üzerinizden atmamaya çalışın. Kendi değerinizin artık farkına varıyorsunuz. Artık yerinizi sağlamlaştırmaya başlıyorsunuz. Bu tutulmayla beraber ve e, burada kadar bir takım kararlar alınacak. Artık yeni bir siz doğacak diyebiliriz. E, güzellikler getirsin tutulma sizlere o zaman. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Akrep tutulması haritanızın 12. evinde etkili olacak ve Beşinci evinizden de sert bir kontak alıyor sevgili yay burçları. Burada tabii ki özellikle beşinci ev ve on ikinci ev bağlamını değerlendirecek olursak gizli aşklar, spekülasyonlar, gizlenenler, saklananlar, örtbas edilenlerle alakalı bir açığa çıkma süreci söz konusu olabilir. E, bu yüzden dikkatli olunması gereken bir süreç var. Özellikle gizli ilişkiler Karasal anlamda sizden saklananlar, farklı projeler, üzerinizde oynanan oyunlar, manipülasyonlar oldukça ön plana çıkabilir. Eğer sizin sakladığınız şeyler varsa bunlar daha yuka çıkabilir gibi gözüküyor. Yine hiç beklenmedik zamanlarda bir çocuk haberi çocuklarınızla alakalı ortaya çıkabilecek ani gelişmelerde bu tutulmayla beraber aktif olabilir. Özellikle 12. evde yaşayacağınız için bu tutulmayı aslında... Etkiyi daha çok ruhsal anlamda hissedeceksiniz. Kim dost, kim düşman, ne kadar doğru bir şekilde hareket ediyorsunuz, ne kadar e, etik değerler üzerinde ilerliyorsunuz veya size karşı nasıl oyunlar oynanıyor, e, nasıl bir düzlemdesiniz, nasıl bir çevre içerisindesiniz, sizi mutlu eden şeyler nelerdir veya bu konularda aşırılığa kaçtınız mı? Bunlarla alakalı bazı e, farkındalıklar oluşacaktır. Yine burada aslında gerçekten sağlam dostluklar ve arkadaşlıkların önemini fark edeceksiniz ve bakıldığı zaman kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı hedefleriniz ve arzularınızdan ne kadar saptığınızı fark edeceksiniz. Aslında hedefleriniz başka bir yerde dururken bu hedeflerinizi size hatırlatacak yeni teklifler, arkadaşlar, dostlar da yanınızda olacaktır. Bu entrikalı sürecin içerisinden çıkmanızı kolaylaştıracaktır. Umarım güzellikler getirir tutulma sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Akrep tutulması haritanızın 11. evinde etkili olacak ve 4. evinizdeki Jüpiter'de de sert bir kontağı var. Burada özellikle hayaller, hedefler, idealler, arkadaşlıklar ve sosyal çevreler alanında yeni bir başlangıcınız var. Ama ailevi sorunlar, kendi konfor alanınızda yaşamış olduğunuz huzursuzluklar, işte bu hedeflerin peşinden gitmenize belki engel oluyor, belki kendi bireysel ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. Sürekli annenizin, babanızın, eşinizin, dostunuzun sizden bir takım beklentileri var belki. Veya daha çok para kazanıp daha iyi bir evde yaşamak istiyorsunuz. Ama bu konuda abartıya kaçıp kaçmadığınızla alakalı farkındalık yaşayamıyorsunuz. Özellikle... Burada aile içerisindeki problemlerin artık ayyuka çıkacağı, patlayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Evle alakalı sorun olabilir, kendi içsel huzursuzluğunuz olabilir. Bunların artık ayyuka çıkması ve sizin de kendinize yeni bir rota çizmek için, gerçek hayallerinizi ve hedeflerinizi hatırlamanız için bir vurgu yapacak aslında bu tutulman. Bununla beraber kariyerinizle alakalı Merkür Eros kavuşmasına tutkuyla istediğiniz bir alan var. Geleceğinizle alakalı beklentileriniz var. Buraya yönlenmenizi istiyor. Ve özellikle yeni bir işe girmek sağlam bir işe başlamak adına da sistemin bu tutulma haritasına desteği de mevcut. Özel hayattaki karışıklık biraz daha devam edecek olsa da sizin kendi hedeflerinize yönelmeniz önemli olacak gibi gözüküyor. Güzellikler getirsin tutulma sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar akrep tutulması haritanızın 10. evinde etkili olacak ve 3. evdeki jüpiterle de sert bir kontağı var. Demek ki kariyeriniz, geleceğiniz, toplumsal statünüzle alakalı önemli kadersel bir başlangıcınız var. Birçoğunuz yeni bir işe girebilir, ile alakalı önemli bir karar alabilir, medeni durumu, medeni hali veya insanların gözünün önündeki e, imajıyla alakalı bir yenilik sürecine girebilir. Üçüncü evdeki Jüpiter burada özellikle yakın çevre ilişkilerinin, dedikoduların, spekülasyonların, gereksiz söylemlerin veya gereksiz hareket ve aksiyonun sıkıntı yaratabileceğini gösteriyor. Belki de hedeflerinizi yakın çevrenizde çok fazla paylaşmamalısınız bu süreçte veya hedef şaşırtmaya çalışan, sizi yolunuzdan çevirmeye çalışan insanlar da olacaktır. Bunlara karşı temkinli olmakta fayda var. Aynı zamanda kariyerinizle alakalı yeni bir teklif aldıysanız, yeni bir sürecin içerisine dahil olduysanız aşırı iyimser veya aşırı negatif bir tavır ve tutum benimsemek sıkıntı yaratabilir. Yani bu teklif Düşündüğünüz kadar iyi veya düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir. Bir tartışma ortamı olabilir. İş ortamınızda ebeveynlerinizle alakalı özellikle otorite konumundaki kişiler veya e, baba figürüyle alakalı tartışmalar veya sorunlar da ön plana çıkabilir. Bu süreçte artık kendi rotanızı çizme yönünde yönlendiriliyor olacaksınız sevgili e, kova burçları. Umarım güzellikler getirir tutulma sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Akrep tutulması haritanızın dokuzuncu evinde etkili olacak aslında burada tutulma haritasına benzer bir enerji çalışacak yeni bir yol yeni bir rota yeni bir yöntem üzerine odaklandığınız bir süreçten bahsedebiliriz artık ruhunuz yeni bir diyarı özlemliyor ve hasretini çekiyor gibi bir durum var. Burada Jüpiter'in de ikinci elinizden sert bir kontağı var. Evet siz yeni bir yola girmek istiyorsunuz belki ama mali kaynaklarınız yeterli mi veya kendinize fazla mı güveniyorsunuz acaba her şeyi geride bırakıp yeni bir yola girmek için. Belki birçoğunuzun yurt dışına gitmek gibi planları olabilir. Belki birçoğunuzun e, yeni bir hayat döngüsüne dahil olma gibi bir süreci olabilir ama burada... Aşırı özgüvenle alakalı bir sorun da yaşayabilirsiniz. Bu konuda temkinli olunması gerekiyor veya hedeflediğiniz, planladığınız konu, gündem, seyahat veya gezi her neyse belki de bir eğitim. Umduğunuzdan çok daha zayiat veya çok daha bedel ödemeye gerektiren bir süreç olabilir. Burada kendi değerinizi fark etmek adına öğrendiğiniz yeni felsefeler ve öğretiler, evet sizin gelişiminize katkı sağlayacaktır ama buna da e, iyice dahil olmadan iyice özümsemeden e, atlamak hemen e, bununla alakalı eylemlerde bulunmak sıkıntı oluşturabilir. Çünkü Satürn 12. evde halihazırda aslında e, sizi blokajlarınızla karşı karşıya bırakıyor. Evet bir şeyin size iyi gelmesi veya bir yöne doğru çekiliyor olmanız e, bu alanda aşırılıklar sergilemenize e, sebep olmamalı bu bağlamda özellikle şuna dikkat edilmesi gerekiyor e, baktığımız zaman çevrenizde sizi destekleyen sizin yanınızda olan insanlar olacaktır gerçekten sizde ne yapsanız arkanızda duran insanlar olacaktır bu insanları da hayal kırıklığına uğratmamak adına o yola e, elinizdekilerle makul bir şekilde ilerlemek önemli olacak e, aslında bu yola girdiğiniz zaman bütün ihtimalleri de ...göz örüne aldığınızı bilmelisiniz. Yine uzak mesafe ilişkileri adına da çalışabilir bu etkileşim. E, sosyal medya üzerinden tanıştığımız kişilerle yaşayacağınız ilişkilerde de... E, ...birden pik noktaya ulaşacak bağlantılar ve e, hissiyatlar da söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Güzellikler getirsin tutulma sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar tutulmaya dair aktarmak istediklerim şimdilik bunlardı. Umarım bu tutulmalar döngüsünü güzelliklerle aşarız. Karşımıza her ne çıkıyorsa... E, kabulde ve teslimiyette e, direnç göstermeden süreci tamamlarız diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş 2023 itibariyle zaten bu hatların sonuna geleceğiz ve e, yeni döngüler başlayacak. Hayat sürekli zaten bir döngü bir ritim halinde. E, dolayısıyla e, bunları gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Yaşanması gereken her şey zaten yaşanıyor. Ancak yaşanan şeylere vermiş olduğumuz reaksiyonlar. Tamamen bize ait yani astrolojinin karşısında çaresiz değiliz arkadaşlar e, kurban da değiliz asla e, bu anlattıklarımız sizi kurban psikolojisine sokmasın. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum 2023 yorumları kanalda oynatma listelerinden de bulabilirsiniz zaten yakın bir zamanda çektim 2023 yorumlarını. Herkes kendi burcunu dinleyebilir. 2023 gündemi çok yoğun olacak. Çok fazla üretilmesi gereken içerik var. Hepsine sırasıyla değinmeye çalışacağım inşallah. Kanala abone olursanız videoları beğenir, yorum yaparsanız çok sevinirim. Yine beni instagram hesaplarımdan takip edebilir. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza üye olabilirsiniz. Tutulmalar, güzellikler getirsin sizlere inşallah. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsınız bu süreçte yaşadıklarınızı sevgiler hoşçakalın.